inanç yaklaşık 3 sene oldu yani 2020'ye girmek üzereyiz. Her gün öğren yolculuğunda bu, bu Türkiye'de bir girişimci olarak mücadele ediyoruz aslında bir yandan da ve başarılı olduğumuz birçok nokta var. Biz de takip eden insanlar var. Biraz Her gün öğren'den bahsedelim. Bir bölümde biz kendimizden evet, bahsedelim. neler yani. oldu, o, tüm neler tüm bitti bahsedelim. Değil neler değil oluyor mi? Her gün öğren dünyasında? Şöyle satır başlarıyla ne, senin için en önem verdiğin gelişme ne mesela bizim dünyamızda? Ben şuna çok seviniyorum bu gelişme içerisinde. Bizimle başlayıp üçüncü serisini devam eden, sürekli ilişki içerisinde olan kurumlar var. Bizden özel isteklerde bulunan kurumlar var. Bir organizasyon için. Ya da kurumlarında başlatacakları bir proje için Tabii. her gün öğren anlayışıyla seri çekilmesini isteyen kurumlar var. Yani şu ana kadar bu süre içerisinde gerçekten Türkiye'nin en önde, en gözde, en büyük kurumlarından, teknolojiden sigortaya, en aklınıza bir gelen büyük holdinglerden, teknoloji şirketlerinin tedarikçilerine kadar o kadar çok şirketle çalıştık ki ve bu şirketler hem çok ciddi markalar hem çok değer verdiğimiz şirketler Türkiye ekonomisi ama bizim için en önemlisi her gün öğrenim bir serisini aldıktan sonra memnun olmayabilirlerdi. Ama biz elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz kaliteli bir içerik ve fayda yaratmak için. O yüzden tekrar dönüp bizden ikinci ve üçüncü seriyi satın alıyorlar. Herhalde beni en, en mutlu eden şey bu. Evet. Bir de bizim bir çıkarken iddiamız vardı. Ee, yeni nesil bir öğrenme tasarımı, sıfırdan bir öğrenme deneyimi tasarlayalım Değil mi? Zamana yayılan, küçük parçalar, evet. tüm çekimlerin dış mekanlarda olduğu vesaire. Yani bu hipotezlerin, girişimcilik en nihayetinde çeşitli hipotezlerin test edilmesi demek. Birçoğu test edilip doğrulandı. Hı hı. Ee, ve şunu görüyorum, acele etmeden doğru bildiğini e, inatla yapmaya devam eden girişimcilerin başarılı olma şansı çok yüksek. Kesinlikle. Eğer doğru bir şey yakaladığını düşünüyorsan ilk başlarda belki bu ilginin karşılığını görmeyebilirsin, bu çabanın karşılığını. İstikrarlı ve tutarlı olmak değil mi aslında? Evet, evet, evet. Şu anda %100 büyüdük geçtiğimiz sene değil mi? Evet, bu senede %150 büyümeyi düşünüyoruz, evet. umuyoruz ve ona ilişkin işaretler de var gerçekten yakalayabileceğimiz ilişkin bir rakamı. Bizim için gerçekten çok şevklendirici gelişmeler var ama bir yandan da şunun da farkındayız, kesinlikle mükemmel değiliz. Her zaman eksiklerimiz var. Önemli olan müşterilerimizi anlamaya çalışıyoruz, problemleri çözmeye çalışıyoruz. Daha iyi olmak için sürekli fikir üretiyoruz ve e, yani yapmak istediklerimizle ilgili hayallerimiz, ve yaptıklarımız yanına koyduğunuz zaman bence yaptıklarımız küçük kalıyor. Tabii. Hayallerimiz büyük yani geleceğe. Ama için. devam edeceğiz. Ee, Şu kullanıcı yorumları da çok da bir şevlendiriyor insanı değil mi? Yani sabah kahvemi alıp ilk iş her gün öğren videosu izliyorum diyen. Bir takım teknik aksaklıklarla. Video gitmeme durumu oluşursa eğer, ısrarla e-posta yazıp benim videom gelmedi diyen evet. e kullanıcılar. E %60'ları, 65'leri bulan izleme oranları e ki e-öğrenmede %10-12 civarında bu oranlar. Evet evet evet, çok, Bunlar çok, çok ciddi rakamlar gerçekten. Sevindirici. Ben dışarıdan bakınca yaptığımız şeyin aslında ne kadar iddialı bir şey olduğunu biraz da yıllar geçtikçe daha iyi fark ediyorum. E ya düşünsene, bir konuyla ilgili diyoruz ki, bütün kaynakları tarayacağız. Bugün seninle gene bir kaynağa bakarken şunu dedik ya bu yazı çok kaliteli gelmedi bana dedik pas geçtik mesela o yazıyı. İşte artık böyle bir içgüdümüz var kaliteli ve kalitesiz kaynağı ayırıp ciddi bir araştırma yapıp tek tek 20 tane bölüm için senaryolar oluşturup ondan sonra bunları üçer beşer dakika içerisinde kolay anlaşılır. Yani oturan kişinin keyfine bakıp izleyeceği şekilde gerçekten inanılmaz bir hizmet olduğunu düşünüyorum öğrenmeyi seven insanlar için açıkçası. Türkiye'nin en iyi öğrenme içeriği diyebiliriz herhalde. Peki, bence deriz inanç. Biliriz değil mi? İddialı olduğunu farkıdayım ama ben gerçekten piyasayı da bilerek söylüyorum. Diğer alternatifleri de bilerek söylüyorum. Maksatım kötü rekabet etmek değil. Hatta e, hatırlar mısın bilmiyorum. Biz şöyle bir yazı da yazdık Ergün öğrenin e, blog postlarından bir tanesinde. Rekabete davet ediyoruz dedik. Tabii siz de dedik Türkçe kaliteli video öğrenme içeriği çıkartın. Bu pazar büyürsün dedik. Henüz şu ana kadar bu davetimize e, icabet eden olmadı. Ama ben bu konuda çok ciddiyim. Çünkü... E, Hepimizin faydasına bu ve şu anda baktığın zaman bizim bir şeyden daha bahsedeyim, sık kullandığımız bir tabi var post YouTube post Netflix diyoruz buna. Şimdi her gün öğren içerikleri çok hızlı teknik tabirle flash katların olduğu inanılmaz animasyonların girdiği bir içerik değil. Bu bizim aslında damak tadımızın belirli bir oranda bilinçli tercihin sonucu ama şu çok önemli bu içerik YouTube'la zaman geçirmiş Netflix'e zaman geçirmiş insanların sıkılmadan ve eğlenerek izleyebileceği bir içerik olması için de uğraşıyoruz her zaman. Evet. Ve yaklaşık 12. seriye doğru gidiyoruz. 11. seri tamamlanacak bu ay içerisinde. Yani 12x21, hı hı. 240, 250'ye yakın. Ciddi bir kütüphanemiz büyümüş Ciddi gerçekten. gibi kütüphane oluştu şu anda çekmeyle devam edeceğiz. Peki son olarak şunu sorayım. Neler var geleceğimizde? Yani gelecek hedeflerimiz neler? Nerede olmak istiyoruz önümüzdeki senenin sonunda? Yıllık biz, strateji toplantısı yapar konuşuruz muhtemelen ama. ama birkaç böyle başlık söylemek gerekirse biz inovatif kalmaya devam etmek istiyoruz. Bir tane VR her gün öğren serisi çekmek Bardım istiyoruz. Aklımızda. Yani böyle gözlükler takılsın ve karşılıklı kahve içer gibi. Hı hı. Her gün öğren dünyasının içerisinde buluşalım istiyoruz. Half Life Alex onun Mart'ta çıkıyormuş <gülüyor> o bir yer. Ona yetişemeyiz. Ona yetişemeyiz de. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşmaya çalışıyoruz. Ama, ama, ama yakın bir dönemde çıkarırız. Yani benim aklıma gelen şu var. Hı hı. Bu var ilk hı hı. olarak. Ben de biraz aslında farklı farklı içerik türlerinde ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Hem fayda hem fırsat. Uzun zamandır yapmak istediğim şeylerden bir tanesi Türkiye'nin lider kurumlarının liderleriyle onları bu ekrana dahil ettiğimiz birazcık CEO röportajı gibi gerçek hayattan problemleri çözümleri konuştuğumuz bir şeyler yapmak. Önümüzdeki sene içerisinde hatta bunu dinleyenlerden ilgilenen olursa bize CEO'lardan atabilirler tabii ki <gülüyor> ee, bir mesaj bu da bir davet olsun yani. Bunun gibi yapabileceğimiz birçok e, örnek olduğunu düşünüyorum. Hatta bir örnek daha geçtiğimiz günlerde bir gene e, konuşmamızda geçti. Bir şirketin stajyeriyle CEO'sunun aynı koltukta oturduğu ve deneyimlerini paylaştığı bir şey neden aracılık etmesin her gün öğren. Girişimcilik alanında neden bir şeyler yapmayalım, değil mi? Bunların hangi yüzdesini yapabileceğiz bilmiyorum ama bence gelecek güzel gözüküyor. Evet, bizi takip eden çok insan olduğunu biliyoruz. Onları da selamlıyoruz. selamlıyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.